Başlıyor. Başlıyor. Dolar 18,97 euro ,18 borsa 5.385 ve bitcoin 21.71 ile günü yükselişle kapattılar. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten AKP ve MHP uyarı geldi. Hüdapar ile işbirliği cinayet ve gaflettir. Çok büyük oy kayıpları olacak dedi. Sevilla kazandığına üzüldü. Fenerbahçe maça sıkıntılı geçecek değerli izleyenler. Necat Ateş'ten Erman Toroğlu'na gönderme geldi. Polemik yapmak istiyorlar dedi. CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu mesajı geldi. Aynı anda iki görevi yapamazlar dedi. Samsun'da eşini öldüren adam aynı silahla kendini başından vurdu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre... İstanbul'daki dev maçta Kara Kartal kazandı. Beşiktaş Başakşehir deplasmanı 2-0 mağlup etti. Yıllar geçiyor, caner değişmiyor. Makamet olduğum, hakeme söyledikleri yine kameralar yakaladı değerli izleyenler. Merakçı ve Mansur yavaş depremcilik ence üniversite sınavlarına hazırlanması için Ankara'ya getirme sözü verdi bu haberimizde. Günün özelinin sona geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.